onun tahtını bilmeyeceği bir vaziyete sokun. Getirin bakalım tanıyabilecek mi? Yoksa tanıyamayanlardan ne olacak? Melike gelince senin tahtında böyle mi dendi? O şöyle cevap verdi. Tıpkı o. Zaten bize daha önce bilgi verilmiş ve biz teslimiyet göstermiştik. Ona Allah'tan başka taptığı şeyler alıkoymuştu. Çünkü kendisi inkarcı bir kavimdendi.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 ''Onların üzerlerine öyle bir yağmur indirdik ki, ne kötüydü uyarılanların yağmuru.'' ''Rasûlüm, de ki hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına, Allah mı hayırlı yoksa O'na ortak koştukları ortakları mı?'' ''Onlar mı hayırlı yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren mi?''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 Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Sadakallahü l'anzip.